Bir tane toka indirdi kendine getirdin Akça? Nasıl <gülüyor> Hadi. Akça, Akça sinema izlediniz? Ee, hiç diyorum, hiç polis diyorum, diyor polis diyor toka indirince diyor. O vurdu sahi, şu, şu ya bir vurdu, vurdu ben gördüm buradan. Vurdu, bir vurdu mı?